Merhaba, Roma'da Vatikan şehrindeyiz. Vatikan'da St. Peter's Bazilikası'nda bulunuyoruz. Burası dünya üzerindeki en büyük, en gösterişli yapılardan birisi. Hatta sanırım dünyadaki en süslü, büyük, görkemli yapı dersem daha doğru olacak. Yapılırken tam da böyle olması hedeflenmiş zaten. Bu kilisenin yapımına 16. yüzyılın başlarında karar verilmiş. O dönemdeki papa olan II. Julius, mimar Biremente'yi çağırmış ve ''Bana bütün Hristiyan alemindeki en büyük, en görkemli, en şaşalı kiliseyi yapın'' emrini vermiş. Mimar da aynen bunu yapmış. Daha önceki dönemlerde bu kilisenin bulunduğu yerde başka yapılar varmış. Antik Roma dönemine geri gidecek olursak, burası Nero'nun hükümdarlığı sırasında arena olarak kullanılır, oyunlar ve spor müsabakaları yapılırmış. Aynı zamanda bu bölgede eski bir nekropol yani mezarlık varmış. Sempeter de çarmıha gerildikten sonra buraya gömülmüş ve ilk Hristiyanlar onun anısına burada küçük ve mütevazi bir anıt yapmışlar. Saint Peter ilk papa. Bu görevi ona Hz. İsa vermiş. İmparator Konstantin döneminde de buraya kilisenin ilk yöneticisi, birinci papası olan Saint Peter anısına bir kilise yaptırılmış. Bu kilisenin yaptırıldığı dönem yaklaşık olarak 4. yüzyıl. Konstantin döneminde yaptırılan bu kilise, yaklaşık 1000 yıl kadar ayakta kalıyor. 1500'lerin başında, Papa II. Julius göreve geliyor. Kendisi oldukça hırslı bir insan, zamanını aşan bir vizyona sahip. Dönemin en başarılı sanatçılarını bir araya getirerek, bu binayı yapmak üzere işe girişiyor. Bazilikanın yapımında çalışan çok önemli sanatçılar var. Binanın ilk planlarını çizen Yüksek Rönesans döneminin önemli sanatçılarından Bremente'de dahil olmak üzere, yapımda Rafael, Michelangelo gibi çok önemli sanatçılar çalışıyor. Rönesans döneminin en önemli ustaları ve daha sonrasında ise 1600'lerin başından ortalarına kadar da barok dönemin en önemli sanatçıları bu binanın yapımında çalışıyorlar. Bramante bu kilisenin planlarını yaparken o dönemdeki çoğu kilisede yapıldığı gibi eski Roma dönemi kiliselerinin yapı şablonlarını kullanmıyor. Eski Roma döneminden beri kullanılmakta olan kilise planları aslında oldukça kullanışlı. Çok sayıda insanın rahatça yürüyebileceği uzun bir merkezi alanı olan, mihrap bölgesi öne çıkarılan, işe yarayan bir yapı planı. Ancak Bremente'nin yapmayı hedeflediği bu değilmiş. Bremente'nin niçin kalıplaşmış yapı planlarını kullanmak istemediğini anlamak için yaşadığı dönemi gözümüzde canlandıralım. Yüksek Rönesans dönemindeyiz. Matematiğe olağanüstü ilgi gösterilen bir dönem. İdeal olanı bulmaya, mutlak güzelliğe, mükemmel oranlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bremente'nin St. Peters Kilisesi için yaptığı ilk planlar bu düşünceler doğrultusunda şekilleniyor. Yapıyı Yunan hacı formunda planlıyor. Bu haçta dört kol eşit uzunlukta. Haç kare formunun içine oturuyor. Ortada merkezi bir kubbe ve yanlarında daha küçük kubbeler var. Özünde mükemmel kareler ve mükemmel daireler kullanılan bir yapı planı yapıyor. Ancak Bremen'tenin yaptığı ilk çizim hayata geçemiyor. Planda bazı değişiklikler yapılması gündeme geliyor. En sonunda haçın bir kolunun uzatılmasına karar veriliyor ve kilise de böylece bazilika formunu kullanmış oluyor. İlk planda yer alan mükemmel geometrik formlar kilisenin ihtiyaçları doğrultusunda feda ediliyor. Zira kilise büyük kalabalıkları alacak ve bu kişilerin mihraba odaklanmasını sağlayacak bir form olmasını istiyor. Sonuçta Bremente'den sonra Rafael de yapının planı üzerinde çalışıyor. Daha sonrasında ise Michelangelo da plan üzerinde çalışıyor. Michelangelo sonradan yapılacak barok eklemelerden önce Bremente'nin ilk fikirlerini geliştirmeye ve netleştirmeye fırsat buluyor. Yaptıklarını ana kubbede ve kilisenin genişletilmemiş olan üç kanadının dış tarafında görebiliyoruz. İlerleyen dönemde Mandorno tarafından bu barok cephe ekleniyor. Barok dönemde Bernini bu kilisenin iç süslemelerini, ayrıca gördüğümüz süslü tenteyi yani Baldacino'yu, Catedra Pedri'yi yapıyor. Aynı zamanda kilisenin önündeki meydanı da genişletiyor ve St. Peter's meydanını düzenliyor. Meydanda alışılmamış büyüklükte kanatları ve kanatların her iki tarafında yer alan sütunları görüyoruz. Yani bu binada yaklaşık bir buçuk asır boyunca dönemlerinin en önemli sanatçıları, mimarları, heykel çalışmışlar ve son derece görkemli bir eser yaratmışlar.